burda ağacın arkasında 17 sarı ağaç burada adam burada işaretimde geldi Yanı Nerede bu ya? Aman ne yapıyor? Göremiyorum şey. O da düştü. Bekle o da düşecek bombayı. O Belal. da düştü. O da düştü. Belal iki la. kişi iki kişi. Abi kardeşim. Git, Boşa, bo git, git. Boşa, kit vereceğim, kit vereceğim ben sana, atacağım hemen. Attım bir tane. Bombanız varsa şuraya atın. Atıyorum. At. Atıyorum. Duvarda Atayım mı? At. At. at, at, at, at, oraya bomba at. Kaldıracak ya. Oraya Kaldıramaz. Kaldıramaz. Neyi kaldırıyor? Arkamız vuruyor. Şu i̇şaretim vuruyor. Alana gidelim ya. Gel gel buradan. Buradan gelin. Buradan gitmeyelim mi? Abi sol çok açık. O yüzden dedim. Sağdan hiç inemezsin ki. Orayı kapatmışlar. Soldan araba, soldan araba. Önüm dolu. Biri daha var burada. Bora dikkat et. Aaa canı oç. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aa, adı be. Alan içinde kaldık. Heh, gel. Dur gitme. Karşım. Helaliniz var be. Ne oluyor? Amla koy. N oluyom, n oluyom. Aa, Gaza geldim mamla. Ne oldu lan? Kanım <gülüyor> mı? Devam, devam, devam. 24 tipçik var. Yanak yanağı nerede demiştin sen? Araba, araba geliyor. Araba. Oo bir tane yedi. Ela Allah. Oo şegeran an. Aa, bu bizim. Dastina aldılar bunu ya. Gördüm adam ağacın arkasında. Bir tane yedi öldü. Öl, öldü, öldü öldü. Bomba var mı? Ananın avradını düşten bombaya yes yallah lobi yeter la ne darladınız Ya oğlum sen salak mısın nesin ya, manyak. Şimdi ben görebilir miyim onu açtım biraz daha bakayım. Şu binada galiba ya. Buraya adam geldi. Geçmiş olsun. Çatıda biri baygın. Olay. of ne güzel vuruştu be. pilyoner vuracak da Pilyonlara dikkat et. Ben bundan korktum. Atıyor. Araba geliyor Hoşgun buradan. Gözü göster göstermedim ki o gördü. Yok benim. Bir <gülüyor> daha baksana bebeğim. Tamam ben de are yok. Kamyonun arkasındaki düştü. Kamyonun arkasındaki dediğin neresi? bomba yok mu? Ya? Bombam işte şimdi lazım. Bomba yok. Şurada. O onu bırakmayalım onu. Abi, tamam sen bak Onur oraya ben alttan gideceğim bekle. Hamyonun arkasındaki dedi neresi? Kanka işaret Ben şimdi oraya bir C4 açacağım bekle. Dur ben öleceğim evet, dur. Evet soldan yanınıza geliyorlar. Dur C4'e düşeceğim şimdi.